Herkese merhaba ben Tolga Özbek geçtiğimiz günlerde Polonya taarruz helikopter projesi kurukta kısa listeyi açıkladı yani finale iki aday kalmıştı ve bu açıklama Polonya Savunma Bakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne Washington'da yaptığı ziyaret sırasında açıklandı bu proje Türkiye için çok önemliydi çünkü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta ihaleye T-129 Atak helikopteriyle ile katılıyordu Sonuçta kısa listeye ne yazık ki T-129 kalamadı. İki Amerikan şirketi bir tarafta Boeing AH-64 Apache, diğer tarafta da Bell'in teklifi AH-1Z King Cobra finalde. Artık Polonya iki Amerikalı imalatçıyla masaya oturacak, pazarlık yapacak ve sonuçta alacağı helikopteri seçecek. Kazanan helikopter uzun yıllardır Sovyet döneminde Polonya ordusunun envanterine girmiş, Rus yapısı... Mi-24'lerin yerini alacak ve şu ana kadar hedeflenen rakam 32 adet yeni nesil helikopterin alması. Bu videoda biraz Polonya'nın ihalesine bakacağız. Ve bu ihalede T-129 neden elendi bu yaklaşımları birlikte bakacağız. Askeri ihalelerde gerçekten politika, diğer faktörler, ekonomik faktörler faydanın çok çok önüne geçebiliyor. Son dönemlerde biliyorsunuz en önemli konumuz... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'ya büyük bir güçle saldırması. Bu savaşla birlikte birçok farklı konsepti konuşuyoruz ve bir taraftan da olayın tehdit boyutu var. Doğu Avrupa ve özellikle de Polonya şu an Rusya'nın tehdidini tabiri caizse Rus ayısının nefesini en sesinde hissediyor. Ve silahlanmaya da Polonya son dönemler içerisinde çok ciddi para ayırmış durumda. Hızlı bir şekilde hava kuvvetlerini F-16'ya geçirerek NATO'ya girmiş. Arkasından da bu hava kuvvetleri yapısını F-35 savaş uçaklarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Polonya bir taraftan da işte Amerika'dan tank alıyor. Ağırlıklı olarak alımlarını Amerika'dan yapıyor. Biraz Avrupa'ya dönüyor. Ve bu alımlar içerisinde de Türkiye enteresan bir şekilde taktik sınıftaki insansız hava aracı konusunda Polonya ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Polonya Türkiye'den. TB2 bayrak taralıyor ve bu gerçekten çok önemli bir adım. Bu alımla birlikte, bu kontratla birlikte gözler yaklaşık 2015 yılından bu yana süren, bir devam eden, durdurulan, genişletilen, farklı farklı açılara çekilen Polonya'nın taarruz helikopteri KURK projesindeydi. Polonya açısından TUSAŞ'ın çok büyük önemi var. Çünkü Türkiye ile Polonya konusundaki havacılıkla ilgili ilişkiler gerçekten çok çok önceki yıllara gidiyor. Bunlarla ilgili de bir video hazırlamıştım. 1920'lere, 30'lara gidiyor. 40'larda Polonya'dan kaçan uçak mühendislerinin kurduğu Türk Hava Kurumu uçak fabrikası var. Ve sonrasında da bizim devamlı oradan bir işte uçak alımımız, işbirliğimiz derken Türkiye artık hani karşı bir adımla T129 projesine giriyor. Arkasından da TB2 satışıyla olayı böyle biraz lehine çevirmiş durumdaydı. Peki bu Polonya ihalesinde T-129 atak neden geride kaldı isterseniz biraz bu sorunun cevabını birlikte arayalım. T-129'a baktığımız zaman yaklaşık 6 tonluk ağırlığa sahip çift motorlu iki kuvvetli motora sahip. Biliyorsunuz bu motorlar da ihracatta bazen başımıza dert açıyor. Amerikan Honeywell şirketinin örneğin Pakistan'a yapılan ihracat sırasında bu motorlarla ilgili bir ihraç izni almakta problem yaşamıştık ama e, TUSAŞ 6 adet T-129'u Filipinlere satmayı başardı. Teslimat ilk helikopter yapıldı. Bunun devamını da izlemesi bekleniyor. Nijerya konusunda çok ciddi görüşmeler var. Önemli yol kat edilmiş durumda. Uzak doğudan da örneğin Malezya konusunda da T-129 atak talepleri var. Bakalım buralarla ilgili ihracat başarısı devam edecek gibi duruyor. T-129 özellikle terörle mücadelede kendini ispat etmiş bir platform. Bugün Türk Kara Kuvvetleri'nde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başarıyla kullanılıyor. 70'in üzerinde T-129 üretimi tamamlanıp teslim edilmiş durumda. Ve bu helikopter Güneydoğu'nun yüksek irtifalarında, o zorlu şartlarında başarıyla uçabiliyor. Ve gerek kullandığı işte bunundaki 20 mm'lik topla, güdümlü güdümsüz taşıdığı çeşitli füzeleriyle, roketleriyle birlikte T-129 terör konusunda çok caydırıcı, önemli bir güç Tabi bu T-129'lara takılan, yerden havaya atılan tehditlere karşı, füzelere karşı da çeşitli elektronik aletlerin, çeşitli bastırma sistemlerinin, çeşitli yanıltma sistemlerinin konmasıyla birlikte bu tehditlere karşı da varlığını ortaya koymuş çok çok önemli bir helikopter. Şimdi konseptiniz terörle mücadele ise daha uygun bir platform, daha ekonomik, özgün tasarım yazılımlarına sahip, sistemlere sahip, özgün mühimmatlara sahip bir helikopter arıyorsanız gerçekten T-129 ideal bir helikopter ve fiyatıyla da gerçekten ön plana çıkıyor. Fakat siz bu helikopter daha ağır bir mühimmat kullansın, örneğin karşısındaki tankları vursun, daha zorlu hedeflere karşı daha uzun menzilli atışlar yapsın, taşıdığı yük yani mühimmat daha fazla fazlaşmayla birlikte helikopterin boyu da büyüsün dediğiniz zaman bu Olayı başka bir, başka bir siklete, ağır siklete doğru kaydırıyor. İşte bu ağır siklette de şu an AH-64 Apache var. En önemli işte son yıllarda birçok ülkede tarafından tercih edilmiş durumda. Polonya'nın da muhtemel benim tahminim tercihi bu yönde olma ihtimali yüksek. Niye diye soracak olursanız karşısında bir Rus ordusu tehdidi var. Ve Ruslar yoğun olarak zırhlı araçları, tankları kullanıyorlar. Ve bunlarla bir operasyon yapıyorlar. E bu operasyonları durdurmanın önemli faktörlerinin başında da bu tür taarruz helikopterleri. Ağır taarruz helikopterleri geliyor. Tabi AH-64 Apache'yi anlattık. E diyeceksiniz ki siz Polonya'da aynı zamanda AH-1Z King Cobra teklifinde kısal listeye bıraktı. E bu helikopterle T-129 yakın değil mi? Evet haklısınız. Bu helikopterle T-129 ortak özellikler taşıyor. Hatta Türk Kara Kuvvetleri'nin atak ihalesinde de kısa listeye ilk kazanan da ilk ihalenin kazananıydı. Daha sonra da kısa listeye kalmıştı. Ama Amerikalılar yazılım ve görev bilgisayarına müdahaleye izin vermemeleri dolayısıyla AH-1 eğlenmiş ve T-129 konsepti üzerine İtalyanlarla TUSAŞ birlikte yürüme kararı almıştı. Burada Polonya bir rekabet ortamı oluşturmak istiyor ve bu rekabet ortamıyla birlikte İki imalatçıyı tabiri caizse böyle birbirine vurdurarak fiyatı aşağı çekmek daha ekonomik bir alım yapmak veya ülke ekonomisine bir şeyler kazandırmak istiyor. Tabii ki bu adımla birlikte bir başka önemli faktör de Polonya arkasında Amerika Birleşik Devletleri görmek istiyor. Bu tür alımları Amerika üzerinden yaparak en azından bölgede bir şey olduğu zaman benim arkamda Amerika var. Amerika ile masaya oturmak talebini devam ettiriyor. Bu ihalede benim favori gördüğüm Boeing'in AH-64 Apache modelinin E versiyonuyla Boeing ihaleye giriyor. E modelinde pilotlar aynı zamanda savaş alanında diğer insansız sistemleri helikopter üzerinden kumanda edebiliyor, kontrol edebiliyor. Halen Boeing mevcut D serisini yaptığı modernizasyon ile E standartlarına yükseltiyor. AH-64 E serisi AH-64 AH-64E serisinin müşterileri arasında Hindistan, Suudi Arabistan, Tayvan, Endonezya, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İngiltere yer alıyor. Boeing kullanıcılar arasında Polonya'yı da eklemek istiyor. AH-64 Apache'nin karşısında ise Bell tarafından tasarlanan AH-1Z King Cobra var. King Cobra yani Z serisi bu ailenin halen en son üretilen modeli. Ancak King Cobra serinin diğer üyelerine göre daha az satan bir helikopter oldu. En son ihracat Avrupa'da Çek Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilmişti. Evet görüldüğü gibi Polonya biraz daha ağır bir helikopter istiyor. Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla Polonya'nın ihtiyaçları bu konuda farklı. Ancak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Atak 2 adı verilen 11 tonluk ağır taarruz helikopteri projesi üzerine çalışmalarında epey bir yol kat etmiş durumda ilk uçuşunda gelecek yıl yapılması planlanıyor bu helikopterin maksimum kalkış ağırlığı 11 ton yani ataktan çok çok daha ağır bir helikopter olacak görüntü itibariyle biraz atağın yenileştirilmiş versiyonu gibi dursa da 3000 beygirlik iki adet motora sahip yeni nesil mühimmatlar ağır mühimmatlar özellikle taşıyacak çok böyle ciddi bir vuruş gücüne sahip bir helikopter olacak bunun da hem 20 milimetre hem de 30 milimetrelik topun olması planlanıyor. Bu açıdan da Türk kara kuvvetleri AH-64 Apache ayarında bir taarruz helikopterine kavuşmuş olacak. TUSAŞ bu konuyla ilgili olarak Ukraynalı motor üreticisi Motorzik ile bir anlaşma gerçekleştirdi. Motorlar Mi-17 serisinde kullanılan motorlar olacak. Bunlar gerçekten çok kuvvetli motorlar, güçlü motorlar. TUSAŞ bu alternatifle birlikte... Helikopter ihraç edileceği zaman herhangi bir şekilde ihraç kısıtına girmeden adımların atılmasına hedefleniyor. Biraz önce de dediğim gibi videonun başında T-129'un özellikle Pakistan'a satışında ciddi bir problem yaşamıştık motor konusunda. Bu eksikliğin giderilmesiyle birlikte TUSAŞ T-129'dan edindiği tecrübeyi T-929 Atak de yansıtmış olacak. Ve bu helikopter özgün sistemleriyle, gelişmiş sistemleriyle dünya pazarında da ben bir yer edineceğine inanıyorum. Nasıl T-129 Atak'ın aynı aktarma organları, aynı motorlarıyla bir sivil helikopter versiyonu T-625 Gökbey geliştirdiyse aynı şekilde Atak 2'nin aynı transmisyon ve motor sistemleriyle 10 tonluk bir genel maksat helikopterinin de tasarımı halen sürüyor. Bu helikopter 19 kişilik olacak. Ve arkadan açılabilir rampasıyla birlikte bir aracı gövdesinin içinde taşıyabilecek. Ve bu konuyla da ilgili silahlı kuvvetler Skorsky S-70 Black Hawk'ların bir üstüne de böyle bir 10 ton ağırlığında bir genel maksat helikopterine kavuşmuş olacak. Aynı zamanda bu helikopterin bir sivil versiyonunda geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye helikopter konusunda güzel işler yapıyor. İşte bu ortaklıkla başlayan t 29da birçok teknoloji İtalyan Agusta o zamanki ismi, şimdiki ismi Leonardo ile birlikte yola çıkılmasıyla atıldı. Daha sonra TUSAŞ kendi özgün çalışmalarına devam ettirdi. Tasarımlar yaptı, işte Gökbey'i gördük, ilk uçuşunu yapıyor. Ve bundan sonra da meyveler Atakiki ve 10 ton genel maksat helikopter projeleriyle devam edecek. Sonuç olarak tekrar Polonya'ya bağlayacak olursak bir ihale kaybedilebilir. Bu tür problemler yaşanabilir, önemli değil. Bunlar TUSAŞ için, Türkiye için önemli adımlar ve tabii ki sonuçta da videonun da başında belirttiğim gibi bir helikopter seçimi sadece fiyatına bakılarak alınmıyor. O ülkeler arasındaki işbirliği, dış ilişkiler, politika, ekonomi gibi birçok kalemi alt alta yazıyoruz. Ve belki bu altının son kısmına asker ne istiyor burada ekleniyor ve tercihler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bu videomuzda Polonya ihalesine şöyle birlikte baktık. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler Tolga Özbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram kanalımıza üye olursanız anlık olarak haber bildirimleri alabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.